Sen geri ver şu yavruları, anneleri geldi. Anneleri orduunu nereden bileceğim? Ne yani? Doğum belgesi mi lazım? Kör müsün dinozor? Ama ben bu tosulları büyütmek için saçımı süpürge ettim. Bir gün mi ver şunları çatlak Hanım hanım, bunlar benim yavrularım. Onları alacaksan önce beni yok etmelisin. <Gülüyor>